675 sayısını farklı şekillerde nasıl belirtebileceğimizi düşünelim. İlk aklımıza gelen rakamların değerlerine bakmak. Mesela 6 yüzler basamağında, yani bu 6 yüz demek. 7 ise onlar basamağında. Yani 7 adet 10 demek, o da 70 demek. Ve 5 de birler basamağında, yani 5 demek. Şimdi bunu alıp kopyalayalım, değerleri farklı yerlerde toplayıp nasıl yeniden gruplandırma yapabileceğimizi görelim. İlk olarak yapabileceğimiz şey bir yerden alıp yandakine verip yeniden gruplandırmak. Mesela, yüzler basamağından bir alalım. Bir almak demek aslında buradan yüz almak demek. Bir tane yüzlük almak demek. Aldığımız yüzlüğü iki basamağa da verebiliriz ama bu seferlik onlar basamağına verelim. Onlar basamağına bir yüzlük verdik. Zaten elimizde bir 70 vardı değil mi? 70 vardı, 100 eklediğimizde 170 oldu. Peki 170'i onlar basamağında nasıl belirteceğiz? 17 ile. Yani 17 adet 10. 17 tane 10. O halde onlar basamağındaki 7, 17 oldu. Aynı şekilde devam edebiliriz. Onlar basamağındaki bu değerin bir kısmını şimdi birler basamağına aktaralım. Onlar basamağından 10 alıp birler basamağına vermeyi deneyelim. 170'ten geriye ne kalır? 160 kalır. Bunu da 16 ile belirteceğiz. Aldığımız 10'u birler basamağına verelim. 10 artı 5, 15. Birler basamağı da 15 oldu. Yüzler basamağından iki yüzlük alalım. 6 bu sefer 4 kalacak. 600'de 400. Yüz. Yüzler basamağındaki 4, 400 anlamına geliyor değil mi? Bir yüzlüğü onlar basamağına, diğerini ise birler basamağına verelim. Elimizdeki 200'ü yeniden gruplandırıyorum. Yüzler basamağından alıyoruz ve diğer basamaklara veriyoruz. Onlar basamağı, 170 oldu, 17 tane 10'umuz var demek bu. Ve 17 yazarak belirteceğiz. Birler basamağına da bir yüzlük ekliyorum. O da 105 oluyor. Şimdi elimizde 400, 17 10 ve 105 var. Topladığımızda yine 675 olacak. Şimdi iyice bir çılgınlık yapalım, bir dellik yapalım. Yüzler basamağının tamamını, hepsini alalım ve sıfır kalsın. Ve bunun dört yüzlüğünü, dört tane yüzlüğü onlar basamağına verelim. Ne yapıyoruz? 70'e 400 eklemiş olacağız. 470 de onlar basamağında 47 olarak belirtiliyor. Ama elimizde birler basamağına gidecek iki adet yüzlüğümüz daha var. 5 o zaman 205 oluyor. Tüm yaptığımız değerleri yeniden gruplandırmak. Yarattığımız yeni grupların toplamı her zaman hep 675'e eşit. Bu kadar kolay.